Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese selamlar. Bugün size Satürn 12. evde konusunu anlatacağım. Fakat Satürn'ün 12. evde konusu gerçekten çok derin ve muamma bir konu. Satürn'ün 12. evde konusunu iyi anlayabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? İlk önce 12. ev konusunu gerçekten doğru yere konumlandırmak gerekiyor. Yoksa 12. ev konusu doğru yere yorumlanmadığı sürece, doğru yere konumlandırılmadığı sürece arkadaşlar, maalesef Satürn transitini bırakın 12. evdeki transitlerin hiçbirini doğru düzgün konumlandıramayız değerli arkadaşlar. Evet bundan kaynaklı olarak da ne yapacağız? Önce birazcık 12. eve giriş yapacağız ve birazcık bu 12. eve giriş yaptıktan sonra da arkadaşlar size Satürn 12. ev transitini anlatacağım. Evet değerli arkadaşlar bildiğiniz gibi ne vardı en önemli konulardan bir tanesi 12. ev konusuydu arkadaşlar. Ve bu 12. evde bizi bekleyen neler var? Öncelikle 12. evin konusu bizim için neleri anlatıyor, neleri ifade ediyor? Bunlar bizim için çok önemli. 12. ev genel olarak arkadaşlar bilinçaltı konularıyla isimlendirilir ve bilinçaltı konularıyla ne yapılır? Anlatılır ve anlatılmaya çalışılır. Ama gerçekte bilinçaltı 12. ev midir? Bu bir. İkincisi... Size 8. evi anlatırken insanın bir şahsi bilinçaltının bir de nasıl bir bilinçaltı evrensel bir bilinçaltının olduğundan bahsetmiştim. İşte arkadaşlar insanın şahsi bilinçaltı olduğu gibi aynı şekilde bu bilinçaltının bağlı olduğu ana bir arter var. İşte biz o ana artere evrenin bilinçaltı, evrenin psikolojisi ya da yaratıcının ruhu şeklinde de isimlendirebiliyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar bir konu var ki o konu da nedir? Hani Avatar diye bir film vardı. Avatar'da insanlar ne yapıyorlar? İnsanlar değil o yaratıklar kendi kafalarını aldı arkasına bir şey vardı. Onu hayat ağacına bağlıyorlardı ve o hayat ağacına bağladıkları yerde onların karşısına o ormanın bütünüyle bir bağlantı yapan bir e, ana arter ortaya çıkıyordu. Yani bütün bilinçaltları arkadaşlar evrensel bir normla birbirine bağlıdır. Ve bunlar ana bir arter'e bağlıdır. İşte o ana arterin adına biz ruh deriz. Ruh konusunu doğru düzgün algılamadan ve anlayamazsanız 12. evdeki mevzuyu zaten anlayamazsınız. Öncelikle ruhun ne olduğuna baktığımız zaman arkadaşlar şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Ruh yaratıcıya ait bir emri ilahidir. Bakın bu çok önemli. Hani... Biz senin ruhun, benim ruhum, şunun ruhu, bunun ruhu diyoruz ya. Tuz ruhu değil arkadaşlar. Ruh dediğiniz kavram yaratıcıya ait bir emri ilahidir. İnsanda ruh olmaz. Kur'an'da baktığınız zaman biz ruhumuzdan üfledik diye bir ifade kullanır. Evet ne yapıyormuş Allah? Ruhumuzdan üfledik. Ruh kimimiş? Allah'ın ruhuymuş. Mesela aynı şekilde baktığınız zaman bir olgu size söyleyeyim nedir o? Ee, biz İsa'yı kutsal ruhla destekledik diyor. Tamam mı? Ya da işte sana ruhtan sorarlar, işte de ki sana ruhtan sorarlar, sana ruhtan sorarlar deyince arkadaşlar o sana ruhtan sorarların devamında size onunla ilgili çok az bir bilgi verilmiştir şeklinde bir ifade vardır. İşte bu size onunla ilgili çok az bir bilgi verilmiştir ifadesinden anlamanız gereken nokta orada da ruhun üçüncü tekil şahısı olarak geçtiğini görürsünüz. Şimdi biz ruhu tabii ki kutsal kaynaklara bakaraktan anlamaya çalışacağız. Yine ruh konusunu anlamak için hani kebinizin bildiği, birçoğunuzun bildiği, inna enzelnahu fi leyletil kadr. Yani e, Kadir suresi vardır. Orada tenezzülül meleketi ve ruhu fihe diye bir ayet vardır. Orada tenezzül eder melekler ve ruh iner de iner şeklinde bir ayet vardır. Orada da arkadaşlar ruhun e, tenezül ettiği yazıyor. Yani ruhun dışarıdan bir şekilde intikal ettiği yazıyor. Tamam mı? Dolayısıyla ruh dediğimiz kavram insana sonradan bahşedilmiş ve geri alınmak üzere bahşedilmiş bir kavram olduğunu anlıyoruz. İşte o avatar filmindeki gibi arkadaşlar. O ruh kavramı bizim kendi şahsi bilinçaltımız olan 8. ev. Ve evrenin bilinçaltı olan 12. ve 12. evin olduğu yer arkadaşlar ASC'ye denk gelir yani Ascendanta'ya denk gelir ve ASC yükselen burcunuz var ya işte orası aslında güneş mesela oraya geldiği zaman ya da bir burç oraya geldiği zaman yani ufuk çizgisinde oraya denk geldiği zaman orası ne oluyor arkadaşlar yükselen burç ama hangi vakitte denk gelen bir yükselen burç oluyor? Keraat vaktine denk gelen bir yükselen burç oluyor. Hani İslam literatüründe bir laf vardır. Keraat vakti namaz kılınmaz denir. İşte o keraat vakti namaz kılınmaz deniliyor arkadaşlar. O keraat vakti kılınmayan namaz aslında ne biliyor musunuz? Bazılarına göre de haram adına verilir ve bazıları haram der o vakitte kılınan namaza. Tabi o onların fetvaları. O vakitte namaz kılıp kılınmaması, haram olmaması bizim konumuz değil. Ama bizim konumuz... O vaktin insan iradesine bağlı olmayan olguların oluştuğu bir zaman dilimi olduğunu ifade ediyor. Çünkü o zaman diliminde ne oluyor? Bir değişim söz konusu oluyor. Hayat karanlıktan aydınlığa çıkıyor. İşte gecenin karanlığından sabahın aydınlığına çıkıyorsun. Ya da tam tersi Descendant'ta yani alçalanda ne oluyor? Hayat Aydınlıktan karanlığa doğru giriyor ve çok büyük bir değişim ve dönüşüm meydana geliyor arkadaşlar. İşte bu değişim ve dönüşümler arkadaşlar. bir Yani bunlar meydana geldiği zamanlarda insan iradesinin devre dışı bırakıldığı bazı zaman dilimleri arkadaşlar. Şimdi sizin 12. evinize arkadaşlar bir gezegen geldiği zaman o gezegenler devre dışı kalır. Tamam mı? Yani sizin iradenizin dışına itilir. Çünkü evrensel normun yani 12. evdeki bilinçaltı ve ruh alanına girdiği anda orada siz iradenizi kullanamadığınız bir alandır. İradenizi kullanamadığınız alan tanrısal bir evdir orası. Orada siz o konularla alakalı bir teslimiyet göstermek zorundasınızdır. Çünkü şıkkınız yok. Çünkü zaten iradenizi kullanabildiğiniz bir alan değil. Şimdi... Yani burada teslimiyet gösterin, iradenizi kullanabildiğiniz bir alan değil dedik ya. Aklıma şöyle bir söz geldi. Güvenmek. Hani ben sana sonuna kadar güveniyorum. İşte sonsuz güven duyuyorum filan. İnsanlar nasıl güvenilmelidir ya da nasıl güvenir biliyor musunuz arkadaşlar? Güvenini kontrol edebildiği ölçüde güvenir. Güvenini kontrol edebildiğinin ölçüsünün dışında bir güvenden bahsetmek tanımsız ve anlamsızdır. Zaten kontrol edemediğim bir güveni. Duysan olur, duymasan ne olur? Zaten gidip kontrol altına tutamayacaksın. İşte kontrol altında tutamadığın bir güven duygusu hissi nasılsa 12. eve bir gezegen, bir e, işte etki girdiği anda arkadaşlar sizin kontrolünüzden çıkar, yaratıcının kontrolüne girer. Dolayısıyla yaratıcının kontrolünde olan bir alan sizin kontrolünüze verilmez ve oraya satürn girdiği zaman ya da başka gezegenler girdiği zaman sizin o alandaki gezegenleriniz sizin istediğiniz gibi çalışmayacaktır. Ve evrensel normun istediği gibi çalışacaktır. Dolayısıyla da 12. evinize arkadaşlar bir takım gezegenler girdiğinde Allah muhafaza yani 3-4 tane gezegen girse oraya bir insan hani e, yani bunlar oluyor. Yani bu şekilde olan insanlar da var. Hani onları da şey yapmıyorum ama bu bir kader meselesi. Çünkü evreniz. Yani 4 tane gezegeni 12. evde olan birisinin meczup bir insan olma ihtimali çok yüksektir. Ya da sakat doğabilir, sakatlıkları olabilir. 3-4 tane orada sağlam gezegeniniz varsa kesinlikle irade dışı bir durum vardır. Peki bir insan neden böyle dünyaya gelebilir ya da doğabilir? Bunu direkt olaraktan karmacılar, işte bu reenkarnasyonla alakalı önceki hayatında yediğin haltlardan naniklerden dolayı şimdi cezalı doğmuşsun falan şeklinde anlatıyorlar ama... Ben böyle olduğuna düşünmüyorum ve inanmıyorum. Peki hocam sen ne inanıyorsun? Bir defa bana göre reenkarnasyon yok. Enkarnasyon var. Yani o ruhun tekamülü. O ruhun tekamülü dediğimiz ruh da Allah'a ait ruhu tekamül ederek evrimini devamına sağlıyor. Kendisini ayakta tutuyor ve biz niye kuluz? Biz Allah'ın kuluyuz arkadaşlar. Yani biz büyük bir yaşamın bir parçasıyız. Bu dünya bizim için dönmüyor. Allah kendisi için döndürüyor. Yani sen çıksan desen ki bu güneş benim için doğuyor. Bunu desen ne olur? Güneş senin için doğuyor ama senin sen o güneşin doğduğu kişilerden bir tanesisin. Haddini bileceksin. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da 12. evde gezegenler böyle çok olduğu zaman o kişilerde bu tarz sıkıntılar olur. Bunun reenkarnasyonla açıklanmasına gerek yoktur. Bu genellikle ataların yaptığı bazı hatalardan dolayı e, ihalenin Sonraki nesillere kalmasından kaynaklanıyor. İyi de hocam başkasının yaptığı işin günahından, vebalinden bana ne? Zaten Kur'an'da da şöyle demiyor mu? Kimsenin yaptığı günahı bir başkası çekmez. Doğrudur. Ayette de doğru söylüyor ama... Orada o kişinin yaptığı hata nedeniyle onun alacağı ceza yani onun cehenneminde... Yani o konuyla ilgili cehennemde sen yanmayacaksın diyor. Nasıl bugün e, Türk Ceza Kanunu'nda da mesela ne vardır... Birisi gidip bir adamı öldürdüğünde adamı kimi öldürüyorsa cezaevi o çeker. Bir başkası diyemez ki ben parasını vereyim de benim yerime git yat hapiste diyemez. Aynı şekilde de bir başkasının yerine bir başkası ceza alamaz diyor. Ne zaman ahirette ama sen bu dünya hayatında bir ekosistemi bozucu bir harekette bulunduysan, ekosisteme zarar veren, ruha negatif enerji gitmesine neden olan bir olguda bulunduysan, işte bu olguların içerisinde, evrensel normlarda negatif enerji yayan davranışlarda ve fiillerde bulunduysan, bireysel iradi haritalarındaki gezegenlerinde yani biz buna din literatüründe de günah diyoruz. Yani o negatif enerji noktasını sen oluşturduysan ve bu oluşturduğun enerji sadece kendini bağlamayıp evrene zarar verdiyse, başka bir tabirle senin deden bir orman yaktıysa sana da gidip iki tane fidan dikmek düşüyor. Anlatabiliyor muyum? İşte burada arkadaşlar, dedemin yaptığı işten bana ne diyemiyorsun? Çünkü ortada verilmiş bir zarar var. Ve bu ev, bu verilmiş zarardan mütevellit de sen zaten bu dünyaya bir görevli vazifeyle geldiğin için Orada gelen bir karma ya da buna benzer bir sonuçla geldiğin zaman sana onu düzeltme fırsatı veriliyor ki o alanda sen kendini geliştirebilirsin. Çünkü sen kendini geliştirebiliyorum zanlı içerisinde evrene pozitif enerji yayıyorsun. O dedenin yaptığı negatif durumları pozitife çeviriyorsun. Anlatabiliyor muyum? İşte bunu çevirme fırsatları hem sana veriliyor hem bunu anlaman sağlanılıyor. Hem de o alanda yaydın enerjiler oradaki alanı düzelt, düzeltilmesine sebep oluyor. Bir başka tabirle. Biliyor musun konu, konu çok derin ama 12. ev mesesi böyle. E şimdi o karmayla dünyaya geldiğimizde hocam bunu düzeltebilir miyiz? Düzeltme için fırsatlar verilebilir. Düzeltme için sana işte o alan neyse ki o haritanın tamamına bakılıp da ki oradaki karmanın çözülmesi lazım. Ama bu karmalar hiçbir zaman senin işte önceki hayatında şöyle yapmışım böyle yapmışım değil. Mesela örnek veriyorum. Mars yengeç de kırmızı es pozisyonunda dünyaya gelmişsin. Örnek atalarından bir asker kaçağı var. Evet asker kaçağı olmak bir evrensel negatif günah arkadaşlar negatif bir enerji. Yani bir insanın vatanını, milletini savunmayı bırakıp e, oradan ayrılması o kişinin nesilleri ne kadar negatif bir durum oluşmasına sebep olabiliyor. Yine işte Mars'ın e, orada olması haksız birini öldürme ya da buna benzer cinayetler falan tarzında akreple ilişkiliyse özellikle daha farklı sonuçlar da olabiliyor. İşte Satürn Akrep, Kırmızı Es vesaire gibi. Ve bunlar mesela işte oraya geldiğinde o kurtuluşun yok artık. Yani o iş ihale sana kalmış demektir. Dolayısıyla da o bugün siz bir iş yaptığınızda sadece kendinizi ve çevrenizdeki insanları bağlayan bir iş değil, sizden sonraki nesillere de zararım olur. Benim düşüncesi içerisinde hareket etmeniz gerekiyor. E şimdi nasıl oluyor? Hani bir zamanlar şey vardı, susam sokağı vardı. Gün güneşli, insanlar neşeli, sen de gel oyna susam sokağına. Orada... Bir sürü eskiden şeyler vardı işte bir dünya bırakın biz çocuklara göklerde yer açın uçurtmalara oynaya oynaya burada şunu demek istiyorum orada şarkı var ya arkadaşlar şarkıda ne diyor ee, uçurtmalar göklerde yer açın uçurtmalara diyor bir dünya bırakın biz çocuklara diyor evet Çocuklara bir dünya bırakman gerektiğini nasıl biliyorsan, işte o çocuklara bu güzel bir dünya bırakman gerekiyorsa arkadaşlar, ilk başta ilk başta sadece çevreni temiz tutmaktan değil, iyi bir dünya bırakmak için iyi bir insan olmaktan geçiyor iş, tamam mı? Yani yaptığın şey sadece seni bağlamıyor, yaptığın şey senin haricinde koskocaman nesilleri etkiliyor değerli arkadaşlar. İşte bu yüzden de bu yüzden de senin torunlarından ihale hangisine kalacaksa artık buna doğru kalıyor. E ona kalsın bana ne diyemiyorsun. Çünkü sen kendi yaptığın kasten yaptığın o hatanın bedelini ahirette ahirette çekeceksin. Şimdi ahiret var mı? Hocam işte bazıları diyor ki bir hayat bir etkileşim artı eksi bir yandan oluyor. Bir yandan yıkılıyor. Bir yandan oluyor. İşte bu şekilde gidiyor. Kim ne yaparsa hemen anında zaten cezasını çekmiyor mu? Çeki olabilir ama bazı şeyler vardır ahirete erteleniyor. Bir de hani ahiret yoktur işte sürekli böyle bir döngü içerisine gidiyordur diye bir şey de var. Bu bir inanç meselesi ama Kur'an'da kıyamet adında bir sure var. Kıyametin kopacağı, her şeyin duracağı, yıldızların da gideceği ve buna benzer her türlü şeyin artık yok olacağı. Hatta fizik kanunlarının duracağı, hatta tersine çalışıp tekrar insanların parmak uçlarına kadar diriltileceği, yazıyor Yasin suresinde bile var bu ee, diyor ki mesela Gale dediler men yuhil izami çürümüş kemikleri bir araya getir bizi diriltecek de kimmiş gul yuhil hellezi onlara gul yuhil hellezi enşe eh merah evvelden sizi kim inşa ettiyse vehuve bir külle halgin alim sizi tekrar inşa etmeye de halik ve alimdir diyor yani bu kadar yani net o yüzden de arkadaşlar ben böyle inanıyorum inancın bir sebep sonuç ilişkisi neden sonuç ilişkisi olmak zorunda değildir işime böyle geliyor başkası başka düşünebilir başka bir inanca sahip olabilir ona da saygı duyuyoruz niye biliyor musun bu çok önemli benim bir cennetim ve cehennemim yok ki kimseyi atayım cennette cehennemde Allah'ın belki o iyi bir şey yapacak belki de benden daha iyi şeyler yapıyor belki Allah onu ona göre ödüllendirir o onun bileceği iş o yüzden bizi o kısımlar ilgilendirmiyor. Ama bu kısımlar çok önemli. Neden? Çünkü çünkü arkadaşlar evet e, göklerde yer açın uçurtmalardan ayetlerden girdik anlattık. Ama hakikaten e, geniş bir konu. E, o kadar genişi bu kadar dar bir alanda bu kadar özetleyebiliyoruz. E, şimdi geldik Satürn'ün transitinin e, 12. evine. Bu arada hem size bakıyorum burada bir kamera var arkadaşlar. Bir de e, şurada e, bir kameramız daha var. Ve bir de şurada bir tane daha kameramız var. Ve burada da arkadaşlar bu kameralarımızdan e, sizlere daha iyi hizmet verebilmek için e, böyle atraksiyonlara giriyoruz. Şimdi evet e, böyle heyecanda basınca transit transit geldi 12. eve. Ne diyor arkadaşlar? Şimdi satürn transitinin arkadaşlar 12. eve gelmesi demek izolasyon demek. Yani oradaki alan size bir izole bir durum meydana getirecek ve bu izole durum arkadaşlar o, e, ne olacaktır bu dönemde bir çeşit fiziksel bir izolasyon yaşamınızda e, olmasa doğal bir netice olarak geliyor ve e, özellikle satürnün 12. evden geçmesi esnasında spütüel konulara çok ciddi anlamda eğilim içerisine gelirsiniz yani eğiliminiz o noktaya olur ve orada hani iradeyi çok kullanamadığınız için e, tamamen böyle e, çünkü Satürn aynı zamanda iradenizi de gösterir. iradi hareketlerdir arkadaşlar. İrade alanından da e, kaynaklı olduğu için orada ciddi anlamda bir irade sınavı verebilirsiniz Satürn'den ötürü. Evet e, bu, peki başka neler olur birazcık size onlardan bahsedeceğim. Kişi arkadaşlar yeni bir yapının doğumu için beklemekte ve hazırlanmaktadır diyor mesela Stefan arıyor bu konuda. Çünkü bu dönemde arkadaşlar kişi iradesi bağlı olduğu için yön tayininde bulunamıyor. Yön tayininde bulunamadığı için de bekleme, hayal etme ve içsel arayış dönemi oluyor kişinin ve bu içsel arayış döneminde insanın iradesini de kullanamadığından mütevelli tutanacağı bir dağ olmuyor. Yani sağlam sınırları ve emniyet duygusu veren şeylere sahip olamıyorsunuz. Ve emniyet duygusunu kendinizde hissedemediğiniz için resmen sürükleniyorsunuz. İşte bundan dolayı da değerli arkadaşlar bizim korkulu bir noktamıza geliyor. Ve insan hayatında Satürn'ün 12. eve girmesi ve Satürn transitinin yükselenine gelmesi demek... O kişinin dokuz doğurması demek. Çünkü o doğurumdan sonra artık yeni bir kişilik, yeni bir oluşuma geçeceksindir. Bir sen, eskiden bir sen vardır ve senden artık yeni bir sen doğacaksındır. Yeni bir sen de oradaki birinci evden doğar. Satürn birinci eve geçtiğinde. Ama artık o eski kişiliğinden hiç eser yoktu. Şarkılar ya, o eski halimden hiç eser yok. Şimdi işte o eski halimden hiç eser kalmaz. Burada Satürn'le inatlaşmaya gelmez. Satürn e, yani burada bakın kabahati Satürn'de bulmamak lazım. Satürn orada bir gösterge. Böyle bir de bir yanlış anlaşılma var arkadaşlar. Ya hocam bu Satürn'den kurtulamaz mı? Satürn'den kurtulursan ne olur biliyor musun? Sen var olamazsın zaten. Yani öyle bir şey yok. Satürn senin iradeni, direncini, bir sürü şeyini bir göstergesi. Astrolojideki olan biten hadiselerin sebebi bu gezegenler şunlar bunlar değil. Bunlar sizin yaşadıklarınızın birer gösterge sembolik okuması arkadaşlar. Tamam mı? Bunu 2-2-4. Hani bunu size söyleyeyim. Bunu hani farklı yorumlamaya gerek yok. Yani evet onlardan gelen bir takım enerjiler bizi etkileyebilir. O enerjiler bizi hayatımızda bir takım şeyleri değiştirebilirler falan ama yani burada yine de Hani Şira'nın Rabbi de odur diyor Allah. Yani Şira ne? Sirius yıldızı. Yani o burçları oluşturan sabit yıldızlar var. Bakın onları ben anlatıyorum. Mesela işte Şira'nın Rabbi de odur diyor ayette. Neden? Çünkü Mısır'da yaşayan insanlar vakti zamanıyla bolluk ve bereketlerinin durumunu Şira yani Sirius yıldızına bağlamışlar ve ona uluhiyet atletmişler ve Allah bir cevap veriyor. Şira'nın Rabbi de odur. E şimdi bunları hani ilahiyatçının araştırması bilmesi için Mısır kültürünü e, o dönemlerde bilmesi lazım. İşte kimisi çıkıyor bir de boş boş laf edenler var. Yok astroloji caiz değilmiş falan gibi böyle e, cahil cühelayı ekberler var. Bakın astroloji yani böyle biraz 12. ev spiritel konular olduğu için biraz buradan da girdik ama Kuranda burçlar diye sure var. Ondan sonra Yasin suresinde işte mesela ve şemsu yembeğiyle he antudrikel kamera vele leilu sabi gün nehar diyor. Yani ve şemsu şems zaten güneş demek ve nehar da gündüz demek. Kamera diyor yani kamera da ay. Ay demek kamera arkadaşlar. Yani gece gündüz gündüz geceyi takip eder. Ay güneşi güneş ayı takip eder ve hiçbiri birbirine varmaz. Ve belli bir yörüngede döndüklerini ifade ediyor. Yine başka bir sürü ayetler var ve bunların yansımaları var. Yani bir sürü ayetler var. Bir tane iki tane değil. Yani şimdi Yasin'i hani cuma günleri okursunuz ya. Güllü Yasin'imiz de malum çoktur. Hepimiz biliriz. Hani biraz da içinde baktığınızda bir sürü şey göreceksiniz yani meallerine şeye baktığınız zaman. Bu ayetler bazılarının iddia ettiği gibi NASA'ya torpil olsun diye inmemiştir. Bunların bizim hayatımızda manevi anlamda ifadeleri vardır ki bu manevi anlamdaki ifadelerini bilinçaltımızda çözebilmemiz için de yine Kur'an'da örnekler vardır. Hazreti Yusuf'un Rüyası mesela. Rüya da yine 12. evle alakalıdır. Ne diyor Hz. Yusuf? Babacım diyor. Ben rüyamda diyor. Ay, güneş ve 11 gezegenin bana secde ettiğini gördüm diyor. Oğulcum diyor. Sakın bunu kimseye söyleme diyor. Sana bir kötülük yapmalarından korkarım diyor. Çünkü secde etmek, namaz kılmak anlamına gelmiyor. Secde etmek itaat altına girmek demek. Ay ve güneş, anne ve babası 11 yıldızda kardeşleri anlamına geliyor. Çünkü orada 11 bir tanesi de kendisi 12 kola ayrılıyor İsrailoğulları. Bunun gibi sembolik ifadelerin karşılıkları var. Dolayısıyla da bunlarla alakalı 12. ev çok önemlidir. Mesela yine burada 12. ev rüyalarla ilgili dedik. Freud'un bu konuda rüyalarla alakalı bir hendikapı var arkadaşlar. Hocam bir de Freud'a mı atladım? Vallahi atladım yani. Yeri geldi. Bak güldür güldür. Aldık elimize mikrofonu anlatıyoruz. Şimdi Freud'da arkadaşlar şöyle bir şey var. Freud diyor ki yaşadığınız olaylar sizin yaşamınız içerisindeki karşılaştığınız, yaşadığınız duygular ve travmalarla alakalıdır. O travmaları bilinç dışına, bilinç altına itersiniz diyor. Onları da diyor orada görürsünüz, rahatlarsınız ya da işte onlarla alakalıdır diyor. Yani hayatta yaşadığınız konuları görürsünüz ve onlarla ilgili rüyalar görürsünüz diyor. Ama hepimiz rüya görüyoruz ve biliyoruz ki biz bazen rüyamızda hiç bilmediğimiz, hiç tanımadığımız insanlarla da sohbet ediyoruz. Ya da işte bize rüyamızda bir bilgi veriliyor ve bazılarımıza verilen bilgiler gelecekle ilgili haberler veriliyor. Şimdi bu gelecekle ilgili verilen haberler, hayatında hiç konuk görmediğin, gitmediğin ortamlara gitmen, oradaki insanlarla konuşman, sohbet etmen, bunun Allah aşkına kendi bireysel yaşamınla hiçbir alakası yok ki. Yani evet tamam orada gördüğün şeyler bilinçaltına bazı sembollerle itebilirsin ama ilahi rüya denilen kavramı Freud kısaca yok sayar. Ve Freud'un haritasında da arkadaşlar Neptün yani 12. evin doğal yöneticisi Neptün o ayrık bir yerdedir ve Neptünyen her türlü ilhama masar olan ve deney ve gözlem yoluna dayanmayan pisişik bilgileri tamamen reddediyor reddettiği için de 12 eve girdiğiniz zaman bilinç dışı diye bir kavramın olduğuna girmeniz gerekir bilinç dışına girdiğiniz zaman bilinçli olma halin dışında bir varlık ve enerjiyi kabul etmeniz gerekiyor e varlıkları enerjilere ruhu melekleri kabul etmeniz gerekiyor yani o meleklerin de hayatlarımızda açılımları var ama yani insan dışında başka varlıkların ve meleklerin işte ne bileyim işte ne varsa artık hani. O alanları Freud yok sayıyor. Zaten onların en büyük problemlerinden bir tanesi o dönemde kilise. Kiliseye göre gittikleri zaman bilim yapamıyorlar. Ve onlar o dönemde bilim yapabilmeleri için inandıkları dinin ateist olmaları gerekiyor. Hani bunda da şöyle bir konuda bilgi vereyim. Mesela birisi ateistim dedi. Soracaksın yani hangi dinin ateistisin sen? Hani... Hangi köyün delisisin sen hesabı? Hangi e, dinin ateistisin? Bu çok önemli. Günümüzde herkes yaratıcıya inanıyor. Aslında Kur'an'daki anlamlara baktığınız zaman da sizi tek bir yaratıcıya inanmaya e, zorluyor ve zorluyor da demeyelim ama onu anlatıyor. yani, Tek bir yaratıcıyı anlatıyor. yani. Şu mesebe inanın, şuna inanın, buna inanın ve biz bunu diyor peygamberlerle anlattık. Hepsinde mesajı tek de diyor. Hani Kur'an'ın bütüne baktığınızda bunları anlatıyor. Evet biz çok çıktık arkadaşlar e, konunun dışına e, ama bu 12. ev konusu çok derin karmalar nasıl temizlenir vesaireler bizim derslerimizde anlattığımız konular temel ve orta derecede şu anda bir astroloji eğitimimiz var katılmak isterseniz temel ve orta dereceli astroloji eğitimimize katılabilirsiniz ve yine doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz de benimle temasa geçebilirsiniz. E, AstroArif.com web sitemiz ve aynı zamanda videomu beğendiğiniz için ve kanalıma abone olduğunuz için ayrıca yine teşekkür ediyorum. Ee, böyle kısa bir programda 12. ev daha iyi nasıl ifade edilir, nasıl anlatılır o da ayrı bir konu. Anca bu kadar anlatabiliriz. Evet değerli arkadaşlar hem buradaki kameramıza hem şuradaki kameramıza hem de arkadaşlar şu tefe'deki kameramıza buradan el sallıyoruz ve hepinize gerçekten bu videoyu izlediğiniz için ve beğendiğiniz için çok teşekkür ederim burada biliyorum çok konulardan anlattım kafanızda bir sürü soru işaretleri takıldı bunlarla alakalı sorularınız olursa bu videonun altına sorabilirsiniz bundan sonra hep satürn anlatmayacağız biraz da jüpiter anlatacağız biraz da başka konular anlatacağız ve başka derin konularla karşılaşıp sizlere bilgi vermek adına sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar ben astrolog Arif Aydın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim